Çocuk ergen psikoloğu nedir? Çocuk ergen psikolojisi eğitimi konusunda çocuklara, ergenlere, ailelere, çocuk yakınlarına rehberlik eden bu alanda psikoloji alanında özellikle uzmanlaşmış kişiye çocuk ergen psikoloğu denir.